Evet arkadaşlar yeni videomuza hoşgeldiniz. Bu videomuzda da kırmızı pul biberi bakacağız sahte mi gerçek mi diye gördüğünüz gibi marketten ya da baharattan aldık arkadaşlar baharatçıdan. Şimdi buna talaş katabiliyorlar ee, bizim meşhur işkağıtçılar veyahut da e, gıda boyası katıyorlar. Tabi talaş gıda boyasında bu rengi alıyor gördüğünüz gibi. Rengi bu arkadaşlar kırmızı pul biberin şimdi bunu suyun altında tutacağız. Zaten gıda boyası varsa e, boya gidecek. Eğer talaş varsa başka bir madde süzgeçten geçmeyecek arkadaşlar. Eğer herhangi bir madde yoksa zaten e, bunun çoğu bu süzgeçten süzülür gider. Gıda boyası da olup olmadığını bu ikinci testte göreceğiz. Bu birinci testimiz. Önce bunu bir bakalım. Sonra ikinci testimize bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi süzgecimize döküyoruz. Kırmızı biberi. Gördüğünüz gibi. Şimdi suyu açıp elimizle bunu süzgeçten geçireceğiz. Yani yıkayacağız arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Zaten yıkadıkça gıda boyası varsa içinde o gıda boyası gider arkadaşlar ve e, içinde katkı maddesi varsa kiremit tozu olabiliyor, talaş olabiliyor. Sadece rengi zaten çıkar. Eğer çıkmazsa arkadaşlar aldığınız yere emin olabilir, Oradan tekrardan alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Şimdi bakalım yıkıyoruz gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde. Evet. Evet iyice yıkadık. Şimdi suyu kapatalım yakından bakalım. Bakın arkadaşlar rengi değişti mi? Değişmedi gördünüz mü? Bakın içinde eğer rengi değişse gıda boyası giderdi zaten ve talaşları görürdünüz arkadaşlar burada. En çok talaş katılıyor. Gıda boyasıyla da bu boyanın renginde pardon kırmızı pulbübelinin renginde renk aldırıyor bu gıda boyası. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bu birinci yolumuzdu. Şimdi bardağın içine koyacağız. Oradan ikinci yolu, ikinci yöntemi göstereceğiz. Şimdi o yönteme geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da ikinci yöntemimiz. Eğer baharat, her baharat için bunu uygulayabilirsiniz. Veya pul biber için bunu gösteriyoruz biz şimdi size. Karabiber için de diğer baharatlar için de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pul biberimiz biraz önceki yıkadığımız pul e, i̇kinci paketini buraya açtık arkadaşlar. Birinci paketinde sıkıntı olmadığını gördük. Rengi değişmedi. Şimdi burada e, yine görüyorsunuz kırmızı pul biberi. Suyumuzu koyduk bir su bardağına. Şimdi bunun içerisine ufak ufak yavaş yavaş atacağız pul biberini. Bir parmağımızla bu şekilde aldık gördüğünüz gibi. Böyle attıkça bunun dibine doğru arkadaşlar bunun inmesi lazım. Bakın bu şekilde attınız mesela. Evet bekleyelim. Bekleyelim bakın. Ufak ufak atalım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan attıkça aşağıya doğru gidiyor bakın. Bu şekilde yeterli. Bu şekilde arkadaşlar baharatın deneme yaptığınız baharatın kalitesini buradan da anlayabilirsiniz. Bu şekilde bakın dağılmayacak. Bakın boya çıkmadı. Eğer boya olsaydı kıpkırmızı olurdu arkadaşlar. Çünkü kırmızı boya katılıyor. Zaten kırmızı olursa rengi bu su renk kırmızıya dönerse bilin gıda boyası katılmış demektir. Devam edelim birazcık daha gösterelim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde evet tamamdır. Bakın görüyor musunuz? Baharatlar bu şekilde dibine çöker arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer baharatları da bu şekilde size göstereceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz soru sorabilirsiniz. Tavsiye edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz sosyal medyanızda. Teşekkürler.